16 Ağustos, 22 Ağustos Değerli İkizler Burcu nasılsınız? Yükselen May Burcu'nuzu mutlaka takip ediyorsunuz. e-akka-yokşum, instagram sayfam, günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Evet, bu, bu evet beyin çok zihin konuşacak, artık kurallı şekilde konuşacak. E, çünkü e, bu dönem düzen, disiplin, kural ve artık ben de kendimi çeki düzen vereyim. Hem iletişim hakimiyetimizin kontrolünü yapacağız, hem de dağınık hayatımızı daha normal bir düzenleyeceğimiz için işinizle alakalı yaşadığınız bu dağınık psikolojiniz bitecek daha disiplinli ve daha keyifli bir evreye geçiş yapacaksınız. Ama şunu demek istiyorum, başkalarının davranışlarından, başkalarının mimiklerinden acayip rahatsız oluyorsunuz. Birilerine, mesela iş alanında birine kafayı taktığınız zaman buradaki dosyanın sizin için önemli olduğunun farkında değilsiniz. Lütfen başkalarının bakışlarının, başkalarının davranışlarından çıkın. Çünkü işinizle ilgili yaşadığımız şirkette büyük maddi krizler var. Burada bazı olaylar çok belirsiz ilerliyor. Yani özellikle insan kaynaklarında, finans alanında, satış alanında ya da haber alanında çalışıyorsanız ya da sanatsal habercilik yapıyorsanız burada bazı krizler var ve bu krizler ciddi anlamda sizi de zorlayacak. Iş, bulunduğunuz iş sistemi de zorlayacak. Biraz daha otokontrollü bir şekilde bulunduğumuz alana doğru adım atarsak çok daha aydınlanırız. Ee, ve uzun süredir de mesela son iki aydır iş değişikliği düşünen bazı ikizler burcunda güzel bir iş teklifi var. Ve sizin ruhunuzu uyacak bir nokta Valizini, çantanı, eşyanı topla, istifanı ver. Bu kapı senin için hayırlı. Çünkü cesaretin yoktu ama doğru bir yer, marka bir yer, güçlü bir yer. Burada kendini daha çok iyi ispat edeceksin. Haydi yeni işin hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Devlet ya da kurumsal ya da sağlık sektöründe çalışan bazı ikizler burcunda istifa, kendi alanımızı kurmak ya da bu alanla alakalı yorucu bir temponun verdiği ani kararlar var. Lütfen istifa etmeyin. Ücretsiz izne çıkın, sonra çok pişman olacaksınız. Şu an ayrılmak değil, ücretsiz iznine çıkıp tatilinizi yapın, enerjinizi değiştirin, tekrar işinize yeniden geçmeniz sizin için hayırlı. Yurt dışı ya da şehir dışı ile alakalı iş beklentisi olan İkizler Burcu için doğru iletişimler devam edecek ve Eylül ortasına doğru da bu haber gelecek ve yurt dışı kapınız ya da şehir dışı kapınızla ilgili çok verimli noktalara erişeceksiniz değerli İkizler Burcu. İkizler. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız güzel bir ortaklık teklif var. Gözünü kırp yap diyorum. Çünkü sen kendi liderliğini, kendi oluşumunu yapmak istiyorsun. Bu da sana keyif veriyor. Yazar, sanatsal yetenekleri olan ve kendimi bu noktada başarmak istiyorum diyen ikizler burcu için ufak bir eğitim ve bununla alakalı yapmanız gereken süreçleriniz var. Bunları yaptığınız takdirde de hedeflediğiniz farklı bir alanda başarı sağlayacağınız sizin için daha keyifli olacak diyorum. Değerli ikizler sağlık olarak Göğüs ya da rahim ya da vücut, e, üreme organlarımızla alakalı ufak tefek kislerimiz var. İhmal ettiğimiz kisler ileride sıkıntı yapmasın. Bir doktor kontrolü istiyorum. Özellikle de erkeklerde de prostat ve bazı problemi olabilir. Ya da sırt bölgemizdeki e, özellikle e, arka e, yani kuyruk sokuğu bölme, bölmemizde ciddi bir e, eğrilik olabilir. Bir de bu noktamızı kontrol edelim. Sizin sağlığınız için diyorum. Uzun süredir de e, farklı yabancı dil eğitimi, Fransızca, İspanyol, İspanyolca, Latince, yani bu tarz merakı olan bazı ikizlerde de kurs ya da bu, bu, bu spiritüel danışmanlık bile olabilir. Farklı alternatif Kurs düşünceleriniz var. Lütfen bunları da yapın. Sizin için gayet iyi olacak diyorum. Değerli ikizler, aşk için hata yapma haftanız. Aşkın, e, ilişkiyi ziyan etme haftanız. Bu ara ilişkinizle ağzınızı kapatacaksınız. Minnoş minnoş konuşacaksınız. İlişkisi olmayanlar için etrafta çok hareketli görüşmek tanışmak isteyebilirler siz bir aracı doğrultusunda biriyle tanıştıracaksınız bu sizin hayat arkadaşınız olacak ve kalbiniz ruhunuz o tanışma sırasında o duyguyu yakalayacak yani bu ara tanıştırmak isteyen ve size ısrarla bununla tanıştıran insanları dinle ve giyin hazırlan git kısmetin var Endişe etme. Ee, i̇kizler, evli ikizler burcunda özellikle karı koca, eşinizin iş kapısı, özellikle erkeklerin, erkekler dinliyorsa işinizle, eşinizin işiyle alakalı büyük bir değişim. Onun rahatsız olduğu noktalarda büyük bir aydınlanma. Eğer eşiniz ev hanımıysa bu ara ona güzel çiçek, gül ya da ev hanımları. Ya da ev, eşiniz işte çalışıyor ve siz ev hanımıysanız, kadın dinliyorsa Lütfen eşinize tatlı tatlı gülümsemeyi, onun gözlerinin içine bakarak onu sevdiğinizi tekrar söyleyin ki... ilişkinizdeki bu soğukluk, isteksizlik, bir ana sevgisi azaldı triplerinden çıkın... Lütfen eşinize adım atın, çıkarken ona güzel uğurlayın. Bu ara kahvaltı, yemek konularını biraz boş verdiniz... Lütfen sabah uyanın eşinize güzel bir kahvaltı hazırlayın yoksa ilişkide zorluklar var. Özellikle kız çocuğu olan ikizler burcunda da e, oturduğunuz evi büyütme gibi büyük bir alana geçme gibi niyetiniz var. Allah kısmet ederse bu kapınızda hayırlı. Ailenize özellikle babanız, baba kökünüz, amca köklerinizle alakalı bazı pürüz ve tartışmalar söz konusu. Ee, çocuklarınızı ve eşinizi devreye sokmadan bu olayı çözerseniz çok iyi olur Çünkü zaten eşinizin eşinizin şöyle bir şüphesi var Benim eşimin ailesi istemiyor ee, kayınvalden beni istemiyor diye O yüzden eşinizi bu olaydan uzak tutarsanız Sizde kırılmazsınız Kırılmazsınız Eşinizde kırılmaz e, Ufak bir tatil düşünceniz var 3-4 gün ailenizle geçirmek istediğiniz ya da arkadaşlarınızla Evet hafta sonu gayet keyifli ve güzel geçecek bunun tadını güzel çıkartın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.